Merhabalar, bu videoda 19 Mayıs tarihinde meydana gelecek olan yeni aydan bahsedeceğim. Burçlara ilişkin etkilerini de kısaca yorumlayacağım arkadaşlar. Video biraz geciktiği için çok uzatmayı düşünmüyorum. Diğer yeni ay ve dolunaylarda olduğu gibi. Malum gündemlerden dolayı fırsat bulamıyoruz. Çalışma temposu yoğun. Tabii ki bizlerde. bu ülkenin vatandaşı olarak hayatın akışı içerisinde zaman zaman duygusal gergitler yaşayabiliyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu yeni ay tam da e, ne tesadüftür ki e, bu e, güne denk gelmiş olacak. Şimdi e, yeni ay saat 18.50 civarında meydana geliyor. 28 derece Boğa Burcu'nda meydana geliyor. ve Öncesinde e, 18 Mayıs tarihinde Boğa burcuna geçen Jüpiter'in Plüton'la karesi ve akabinde güneş Neptün 60'lığıyla yeni ay enerjisini başlatıyoruz ve 20 Mayıs tarihinde de Mars Aslan burcuna geçecek. Ee, yeni aya başlamadan önce arkadaşlar 22 Mayıs sonrası 22 Mayıs ile 30 Mayıs arasında e, Mars'ın Aslan burcu geçişiyle beraber meydana gelecek olan e, sert etkileşimlere yönelik uyarılarda bulunmak istiyorum. Mars'ın sert görünümleri Özellikle Mayıs ayının son haftasında Yoğun bir şekilde kendini gösterecek Bu yüzden e, Öfkenize hakim olmaya çalışın e, Çok fazla kalabalıklarda Çok fazla kaos içerisinde Bulunmamaya çalışın Biraz sert etkiler var Zaten Mayıs ayı aylık yorumlarımda bahsetmiştim e, Aylık yorumlarda e, Çok olumsuz yorumlar yapmıştınız Ama e, görüyoruz ki Ayı yaralamamıza rağmen çok daha çiçekli günler yaşamıyoruz. Ama yine de tabii ki kişisel hayatlarımızda bazı haritalara güzel sonuçlar vadeden etkileşimler de yok değil. Özellikle boğa burcunda meydana gelecek olan bu yeni ay her ne kadar zorlayıcı açılara sahip olsa da birçok harita sahibine büyük güç de katacak arkadaşlar. Evet Algol sabit yıldızıyla kavuşuyor. Evet Algol sabit yıldızı en kötücül sabit yıldız olarak kabul edilse de aslında bu sabit yıldızın arka planında yani madalyonun öbür yüzünde çok büyük güçler, çok daha mistik, spiritüel destekler ve aynı zamanda bir tür hesaplaşma enerjisi de çalışacaktır. Yani bir tür hesaplaşma sürecinden de bahsedebiliriz. Bu hesaplaşma sürecinde e, herkes gücünü kullanmaktan geri durmayacaktır. E, bu da aslında e, tam anlamıyla bir şeyin tam kötü veya tam iyi olmadığının ama bir yönüyle kötü bir yönüyle iyi olabileceğinin e, mesajını bize iletmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi evet akşam saatlerinde boğa burcunun 28 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. E, yeni ay haritasına baktığımız zaman 16 derece akrep burcunun yükseldiğini görüyoruz. Oldukça önemli ülkemiz açısından da oldukça önemli bir yeni ay. Ülkemiz zaten biliyorsunuz Akrep Burcu ama ülke siyasetine ilişkin herhangi bir yorum yapmayacağım. Ve burada 16 derece Akrep Burcu'nun yükselmesi. Özellikle 5 Mayıs tarihindeki ay tutulmasının derecesinin bu yeni ay ile beraber tetikleneceğini gösteriyor arkadaşlar. Yükselen noktası yine 5 Mayıs'taki ay tutulmasını tetikler halde. Demek ki oradaki gündemlerle ilgili bir takım sonuçlanmalar var. Orada kapanan konular burada başlıyor olabilir. Orada... Karışan durumlara dair burada netlik kazanan süreçler olabilir. Ve e, tabi biliyorsunuz Merkür Retrosu da bitmiş olacağı için ve o dönemde Merkür Retro pozisyonda olduğu için e, o dönemde çözülemeyen meseleler veya yeni oluşan gündemler varsa bu yeni ayla beraber bu konulara daha çok ışık tutulacak. Bu konular daha çok odak noktası hale gelecek olabilir. E, öncelikle bununla başlamak istiyorum. E, şans noktasının yükselenle kavuştuğunu, görüyor, e, kavuştuğunu görüyoruz. E, bu, haritada. Ve, e, bu da demek oluyor ki evet krizlerden bir takım şanslar da ortaya çıkabilir. Şans noktasının tam karşısına Uranüs olduğunu görüyoruz. Hiç beklenmedik şanslar veya şansın önüne çekilebilecek, çekilebilecek hiç beklenmedik setler e, ön planda olabilir. Özellikle ekonomiyle ilgili arkadaşlar parasal gündemlerle ilgili e, Uranüs'ün etkisiyle beraber piyasalarda çok sert düşüşler, hareketlilikler olabilir. Yatırımlar için e, oldukça kritik bir süreçteyiz. Ee, ve enflasyonla alakalı ani e, tedbirler alınabilir faizler vesaire e, diğer ekonomik tedbirlerle ilgili e, Aslında ekonominin hızla bir e, düşüş rantına geçtiğini ve bu yeni ile beraber bunun çok ani bir şekilde olabileceğini gösteren e, göstergeler mevcut arkadaşlar şans noktasının karşısında olması özellikle biraz odamızın ekonomi olacağını ifade etmekte bununla beraber baktığımız zaman yükselen yöneticisi Mars ve Plüto birbirleriyle karşı taldeler henüz Aslan burcuna geçmemiş Mars anın haritasında 29 derece yengeç burcunda bulunmakta Mars'ın yengeç burcu seyri Aslında bulunduğu mevcudu memleketini ülkeni devletini aileni yuvanı Muhafaza etmek, müdafaa etmek, korumak ve orada güvenliği sağlamakla alakalı temaları çok ciddi anlamda körükledi. Ee, şimdi ise 29 dereceye ilerlemiş olması buradaki muhafaza etmek, müdafaa etmek, korumak ve e, bununla ilgili artık bu e, muhafaza etme ihtiyacından kaynaklı öfkenin veya bir şeyler için e, gereksiz bir çaba sarf edildiğinin, Farkına varmanın büyük bir öfke, büyük bir kriz, büyük bir isyan başlatabileceğini gösteriyor. Plüton da tam karşıda biliyorsunuz. retro da tam 29 derecelerde bu etkiyi yaşıyoruz arkadaşlar. Aslında yeni aydan daha çok Mars Plüton'un bu derecelerde karşıtlık oluşturması oldukça kritik. Yani yeni ayın birden fazla ayağı var arkadaşlar. Tek ayaklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Fikirsel tartışmalar 3-9 aksında özellikle sosyal medyayla alakalı bir takım e, kaotik süreçler, e, burada e, manipülasyonlar, tahrik unsurları ve e, aynı zamanda tabii ki biraz daha kitlesel olayların vermiş olduğu infial hali e, oldukça tetikleyebilir. Özellikle e, yurt dışıyla alakalı konular, ifade özgürlüğüyle alakalı temalar, Dediğim gibi iletişim kuramamaktan kaynaklı herkesin bir çatışma enerjisinde, bir savaş enerjisinde, bir saldırı ve savunma hattında olma enerjisinden mütevellit. E, zaten e, bir ortak nokta, ortak noktada buluşmak gibi bir gayenin olmadığı bir e, etki aslında bu. Ve bir şeyler artık hat safhaya ulaşmış vaziyette, sınırı ulaşmış vaziyette. E, Pluto Retrosu ile beraber söylemiştik Pandora'nın kutuları açılıyor ve 2022 son e, günleri ve 2023'ün ilk günleri bize hatırlatılıyor. E, aslında sistem olarak e, kişisel yaşantılarımızda e, bir tür do doymuşluk ve doygunluk, doluluk hali içerisindeyiz hepimiz. E, çünkü büyük bir sıfırlanmaya doğru gidiyoruz. Bu sıfırlanmaya doğru giderken tabii ki artık belki de konuşmanın, nefes almanın, ilerlemenin üzerimizdeki yüklerden mütevellit çok ağır ve zor gelmeye başladığı bir günden içerisindeyiz. Yalnızca ülke gündemini Buna dahil etmek doğru olmayacaktır. Bireysel yaşantılarımızda da oldukça zorlayıcı sınavlar veriyoruz. 2023 bizi ciddi anlamda sarsıyor ve sallıyor arkadaşlar. Ve bu yüzden aslında bu dönemde bu yeni ayla başlayan taze enerji. Dediğim gibi Mayıs ayının son 10 gününde hatta son bir haftasında daha da büyüyebilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Mars yengeçte içimizde doldurduklarımız ve tuttuklarımız Mars aslan enerjisinde dışa vurulabilir. Büyük bir özgüvenle, büyük bir cesaretle, büyük bir fütursuzlukla arkadaşlar. O yüzden kendimizi mümkün mertebe en stabil konumda tutmayı başarabilmemiz lazım. Aksi halde zaten ciddi manipülasyonlar, öfkeler, saldırılar, kavga, şiddet, kaos ne yazık ki çok da hoş olmayan şeyler olabilir arkadaşlar. Yani henüz yeni ayı anlatmaya başlamadım. Ee, olumlu şeyler söyleyeceğim merak etmeyin videoyu burada kapatmayın ama e, böyle bir sürecin içerisinden girdiğimiz ve Mayıs ayının gerçekten e, hem bireysel hayatlarımızda hem ekonomik anlamda ciddi bir etki yarattığını bilmek lazım zaten 5 Mayıs'ta çok zor bir tutulma sürecini arkamızda bıraktık tam olarak arkamızda bırakmış sayılmayız çünkü Merkür retro pozisyondaydı yani orada açılan gündemlerin devamı var arkadaşlar henüz Akrep Boğa Aksana sınavlarını tam olarak vermedik ve çok kolay sınavlar olmuyor sabitlerdeki bu ay düğümleri aksının bizlerde yaratmış olduğu o sarsıcı etki. Evet şimdi yeni ay etkilerine biraz değinmek istiyorum. Öncelikle yeni ay 7. evde meydana geliyor arkadaşlar. Anın haritasına 7. evde meydana geliyor. burcunun son derecelerinde özellikle ekonomiyi çok konuşacağımızı söyledim. Cebimizdeki para, enflasyon, gelir gider dengesi ile alakalı konular belki mali anlamda bir takım yenilikler, mali bir takım tedbirler veya bütçemizle alakalı almamız gereken tedbirler veya gündemler ön plana çıkacaktır kaynaklarımız, sahip olduklarımız, harcamalarımız ve buradaki bütçe dengesini sağlayabilmek her zamankinden daha kıymetli olacak gibi gözüküyor. Uranüs'te yine halihazırda düşük bir orpla da olsa kavuşum enerjisi var. Dolayısıyla burada yine Boğa Burcu temalarında bir takım ani gelişmeler var. Yani sahip olduklarımız, sahip olduğumuza güvendiğimiz şeyler, bir şekilde garantide olduğunu düşündüğümüz şeyler ve inatla Bırakmak istemediğimiz, inatla sakı sakıya tutunduğumuz konularla ilgili bizi ufak bir sallayabilir açıkçası bu boğa yeni ayı. Şimdi e, 7. evde meydana geldiği için konumuz biraz da ilişkiler. İlişkiler, evlilikler, ortaklıklar, her türlü bağ kurduğumuz şeyle ilgili yenilikler bizi bekliyor olacak arkadaşlar. E, burada e, yeni ayın açılarına baktığım zaman özellikle e, yeni ay haritasında, MC noktasıyla bir kare görünüm olduğunu görüyorum. Yani hayatımızda meydana gelen bu yenilik her neyse önümüzü görmekle zorlanacağız veya önümüzdeki, kaderimizdeki yol için e, belli bir inisiyatif almak durumunda kalacağız. Bizi zorlayan, bizi e, konfor alanından çıkmamız noktasında ittiren, ittirici bir güç, sarsıcı bir güç olacak. Bu e, kötü bir anlama gelmiyor elbette. Buradaki ortaya çıkan yenilik bizi mevcut durumdan bir şekilde bir vesileyle çıkaracak gibi gözüküyor. Bununla beraber yeni ayın aynı zamanda Plüton'la çok güzel bir açısı var. Her ne kadar Mars-Plüton arasında sert bir görünüm meydana gelse de yeni ayın Plüton'la etkileşimi, özellikle 3. evdeki Plüton'la etkileşimi, birçok sağlam ilişkinin kurulabileceğini veya mevcut ilişkilerin ne kadar sağlam olduğunun fark edileceğini veyahut ilişkilerle güç kazanmanın önemli olduğunu hissettirecek bir Durumu işaret etmekte burada bir tür birlik kurulabilir, bir tür güçlü birlik kurulabilir. Evlilik teklifleri, ilişki teklifleri, ilişkilerin kuvvetlenmesi, güçlenmesi, bağlanması, tutkal vazifesi görmesi gibi etkilerden de aslında bahsediyor. Bununla birlikte tabii Satürn'e bir kare görünüm olduğunu söyleyebilirim. Yani burada kendi geleneksel sorumluluklarımız, kaygılarımızla alakalı bir takım sınavlar verilebilir. Bazı evlilikler, bazı ilişkiler ciddi sınavlardan, karmik sınavlardan geçebilir. Ve e, tamam mı devam mı noktasına gelindiğinde e, burada ciddi sorgulamalar meydana gelecek ve taraflar çok daha e, aslında e, naif davranmayabilirler. Yani herkes kendi gücünü ortaya koymaktan da çok geri durmayabilir bu süreçte açıkçası. E, Neptün'le de yeni ayın güzel bir açısı var arkadaşlar. Burada özellikle pozitifte kalmanın, <gülüyor> bol bol dua etmenin, umudunu baki tutmanın ve her zaman yaşam içerisinde... Ee, neşelenebilecek, umutlanabilecek bir şeyin varlığını e, bilmenin e, ne kadar kıymetli olduğunu bize hatırlatacak bir yeni ay aslında. Ve 5. E, ev, 7. ev bandında yeni aşklar, yeni ilişkiler, yeni bağlar, yeni ortaklıklar. E, bu anlamda hani bir tarafı belki hayatın e, bizleri zorlarken bir taraftan da umudumuzu yeniden yaşartabilecek. Güzel bağlantıların da kurulabileceği bir yeni ay. Yani bu yeni ile beraber gerçekten çok güçlü ilişkinin, yeni ve sıfırdan başlayacak olan ilişkinin veya mevcut ilişkinin resetlenmesi, yenilenmesi gibi gündemlerin oldukça ön planda olduğunu da ifade edebiliriz. Bu da yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Mars'ın da yeni ile çok güzel bir kontağı var. Demek ki burada biraz cesaret gerekiyor yeni bir yola girmek için, yeni bir kapı açabilmek için. Yeni bir manzara seyredebilmek için cesaretin de aslında aktif hale geleceği. Zaten <gülüyor> Mars Aslan Burcu'na geçtikten sonra bu, bu Mars yengeç enerjisinin toksikliğinden biraz kurtulacağız ve Artık ne olacaksa olsun zaten kaybedecek bir şeyim yok şeklinde böyle bir cüretkar tavırla, bir özgüvenle. Ee, belki de birçok kişi e, birbirine aşkını itiraf edecek, evlilik teklifinde bulunacak, hayat kısa, gel evlenelim, <gülüyor> gel biz ilişkiye başlayalım, gel çocuk yapalım gibi. Hani böyle artık biraz da insanların kendi kişisel yaşantısına dönmeye başladığı süreçler de bence olacaktır ve Mars-Neptin arasında da çok güzel bir kontak var zaten. E, bu da aslında hayallerimiz için, ideallerimiz için, hedefimiz için, e, köklenebilmemiz için cesarete ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. İdeallerin nelerdir? E, değerleri nelerdir? İnancın nedir? İnancını savun. Hayallerini savun. Hayallerinin peşinden git. Bunun için mücadele et. Tabii karşısındaki Pluto'yu unutma diyor aslında bize e, bu mesaj. Şimdi e, burada e, Argol'ün kavuşum enerjisinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kasım 2021 senesinde Algol bandında yine boğa burcunda bir tutulma yaşanmıştı. Ee, ve oldukça sert de bir tutulmaydı arkadaşlar. Bu yeni ay kadar hafif değildi açıkçası. Hani Bu yeni ay evet sert etkileşim, özellikle yeni ay sonrası sert etkileşimler var ama e, bu yeni ay aynı zamanda çok e, güzel başlangıçlar getireceğini de söylüyorum zaten. E, ama 2021 Kasım ayına bir geri dönüp baktığınızda o dönemdeki hayat gündemleriniz neydi? Hangi konuda dibe vurdunuz? Hangi konuda güç kazandınız? Benzer gündemler tetiklenebilir. Benzer konular tetiklenebilir. Özellikle haritalarını inceleyemeyenler, hangi evde bu yeni ayın açılarını aldığını bilemeyenler varsa e, o tarihlere bir geri dönüp baksınlar. Tabii ki herkes aynı oranda etki almayacak. Özellikle sabit burçların son dereceleri, toprak ve su gruplarının son dereceleri. Oldukça yoğun etki alacak olan dereceler ve burçlar. Bunları da söyleyebilmek lazım arkadaşlar ee, şimdi biliyorsunuz Jüpiter'de burcuna geçmiş olacak ve Kuzey Ardünmü Jüpiter arasında yavaş yavaş böyle bir e, flörtleşme hali var. E, Haziran ayında çok önemli bir kavuşum yaşanacak. E, aslında Haziran ile beraber bir takım şeyler sil baştan başlıyor gibi. Jüpiter Plüto arasında bir e, kare görünüm var. E, Jüpiter Plüto ve Mars arasındaki bu tek, tek kare Biraz canımı sıkıyor. E, çünkü abartılı tepkiler, abartılı reaksiyonlar, abartılı ekonomik e, tedbirler veya e, parayla alakalı öngörülemeyecek durumlar veya bir şeyleri korumaya yönelik, bir şeyleri tutmaya yönelik e, saplantılı haller e, açıkçası mümkün. E, ama bir taraftan da kuzey ay buraya yaklaşıyor olması bu sürece ilahi e, planında müdahale edeceğini, sinyalini verdiği için... İçimiz rahat. Yani burada yaşanan kriz, burada yaşanan kaos, aslında neye sahip olduğumuzu ve belki de sağlığımızın çok kıymetli olduğunu, özellikle bazı saklanabilecek, gizlenebilecek sırların ortaya çıkabileceğini, aslında hiçbir şeyin göründüğü kadar belki de masum olmadığını gösteren etkileşimleri de içermekte arkadaşlar. E, dolayısıyla e, bu yeni ay enerjisinden nasibimizi alalım güzelliklerle, akabinde de kendimizi Mayıs ayının son haftasında kapatalım ve e, seyre geçelim. Gerçekten e, bazı dönüşümler için ne yazık ki bir takım krizler yaşamak gerekiyor. E, bu dönemde yaşıyoruz ve e, bunlarla artık bir şekilde e, mücadele etmek yerine belki de yaşamaya alışmayı başarmalıyız. Şimdi yeni ayın sabihan sembolünü inceleyelim. Evet, yeni ayın sabihan sembolüne baktığımız zaman bir masada yan yana çalışan iki kunduracı, iki ayakkabıcı. Burada özellikle birlik ve iş birliği zaten biraz önce de bahsetmiştim. 3. ev, 7. ev, 5. ev bandında birçok birliklerin, birçok dayanışmanın bu yeni ay ile beraber kuvvetleneceği, güçleneceği bir etkinin e, tezahür edebileceğini aktarmaya çalıştım ve hatta kısa yaşantılarımızda dediğim gibi bazı ilişkilerin evlilikle taçlanması veya yeni ilişkilerin yeni bağların kurulması gibi gündemler de var e, ve e, bu bir tür ortaklığı, bir tür işbirliğini işaret ediyor olabilir. Özellikle eşit beceriye veya benzer hedeflere, benzer ilgi alanlarına e, ortak bir paye yani ortak bir e, hedefe veya inanca sahip olan insanların oluşturmuş olduğu birlik hissi e, oldukça ön planda olacaktır. Organizasyonlar ön planda olacaktır. E, ve belki de hani hayatı paylaşmak, sorumlulukları paylaşmak, e, biraz üzerimizdeki baskıyı azaltmakla alakalı temalar da gündeme gelebilir. E, bunun yanı sıra e, aslında e, mevcut inanç için, mevcut birlik için, yani o ilişki için, o bağ için, o birlik için... Herhangi bir egosal niyeti ortaya koymadan, rekabet olmadan, görev ve sorumluluk bilinciyle ve gerçek bir iş bölümüyle ilerleyebilmenin mümkün olduğunu gösteren bir sabiyan sembolü. Aynı zamanda daha uyumlu, daha eşit, daha adaletli bir görev dağılımından bahsediyor olabiliriz. Emeğin paylaşılması, ortaklıklar, onarımlar. Ve e, özellikle yeni kurulacak evlilikler varsa, yeni kurulacak ilişkiler varsa gerçekten e, hem akla hem ruha hem de ortak paydaya uygun ilişkilerin, uygun bağların kurulacağı e, sinyalini de veriyor. Yani bu dönemde gerçekten her açıdan tatmin eden, tam anlamıyla eşitlik içerisinde olan görev ve sorumlulukların paylaşımı ve e, bunun eşit ve adaletli bir şekilde yapıldığı e, bağlarda kurulabilir. Burada özellikle bir görev ruhu, bir birlik ruhu ön planda ve insanların kendine inançlarına o yüksek idale, kendi kişiliğini, kendi kimliğini arkada bırakarak adaması ve bağlılık gibi temalar bu e, yeni ay ile beraber ortaya çıkacak arkadaşlar. Dediğim gibi e, bunları sizler kendi kişisel yaşantılarınıza veya mevcut konjonktüre uygun şekilde yorumlayabilirsiniz. Evet benim yeni aya dair aktarmak istediklerim bunlar. Şimdi yükselen burçlara dair kısaca yorumlarımı yapacağım. E, biraz kısa geçeceğim. Zaten bu kısmı oldukça detaylı şekilde inceledim. Çünkü video biraz geç kaldı çok fazla vakit bulamadım umarım bu husustan dolayı rahatsız olmazsınız buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz mutlu olurum arkadaşlar beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz ben hemen koç burçları ile başlıyorum merhaba sevgili koçlar boğa burcunda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber özellikle hayatınızda geleceğinizle alakalı dönüştürmeniz gereken mali durumunuzla ilgili sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili kendi potansiyeliniz ve gücünüzle ilgili ee, yeni bir takım e, alternatif yollar keşfetmeye başlayacağınız, belki de geleceğinizle alakalı ilk defa bu kadar ciddi düşündüğünüz, kariyerinizle ilgili, iş hayatınızla alakalı, gelir gider dengenizle bağlantılı olarak e, kendinizi daha güçlü bir konuma getirmek isteyeceğiniz kararlar alabilirsiniz, e, mali durumla alakalı yenilikler olabilir, özellikle beklenmedik harcamalar söz konusuysa daha tedbirli olmak, e, kendinizi bir vesileyle garantiye almak yerinde olabilir, güzel bir yeni ay olsun, hoşçakalın, merhaba sevgili boğalar, burcunuzda meydana gelen yeni ay ile beraber sizin için de yeni bir devir başlıyor aslında, ee, uzun zamandır güç kazanıyorsunuz, kaslarınızı yaptınız artık çok fazla şey sizi yormuyor, hırpalamıyor ve Jüpiter'de burcunuza geçtiği için daha şanslı, daha bereketli günlere merhaba dediğiniz bir süreçtesiniz. Burada özellikle artık hayatınızda yeni bir e, soluk istiyorsunuz, yeni bir rota istiyorsunuz ve buna dair kendi içinizdeki potansiyeli keşfettiğinizde, gücünüzü keşfettiğinizde bu yola çıkıp çıkmamakla alakalı, e, bu maceraya atılıp atılmamakla alakalı belki de artık e, netleşmeye başlayacaksınız. Güzel bir yeni ay süreci olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Boğa burcunda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber kendi içinizde bir takım... E, Saklı potansiyelleri keşfedebilirsiniz. Sizden saklananları keşfedebileceğiniz gibi uzun zamandır içinize attığınız, uzun zamandır düşündüğünüz, zorlandığınız, travmalarınız, korkularınız, yaralarınız, sizden saklananlar, sizden gizlenenlerle alakalı bir takım farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu yeni ayı biraz daha derinlerde yaşıyorsunuz. Özellikle kimle ne gibi bir bağ kurabilirim, kime destek olabilirim veya kim bana destek olabilir, parasal anlamda kayıplarım varsa bunları nasıl telafi edebilirim? Doğru kişi kimdir? Doğru insan kimdir? Emek ve mücadeleye değer ne bulabilirim? Bunlarla alakalı sorgulamalarınızın netleşmeye başlayacağı bir yeni ay. Güzel bir yeni ay olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Boğa burcunda meydana gelecek olan yeni ay 11. evinizde etkili. Bu da özellikle gelecek planlamalarınız, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla alakalı yeni bir gündeme dahil olacağınızı ifade ediyor. Özellikle bu süreçte sizi motive eden, sizi daha güçlü hissettiren hayat planlarıyla alakalı bir takım farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu noktada bir ilişkinin devam edip etmeyeceği, bir evliliğin veya bir ortaklığın e, sürüp sürmeyeceği veya bu bağlantının ne kadar güçlü olduğuyla alakalı da sorgulamalar yapabileceğinizi görüyorum veya yeni ortaklıklar, yeni bağlantılar da kurabilirsiniz gibi gözükmekte. Güzel bir yeni ay süreci olsun sevgiler. Merhaba sevgili aslanlar. E, Boğa burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 10. evinde tepe noktasında. Şimdi burada özellikle e, bir konuda sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Bir konuda üzerinizde e, güç ve hakimiyet kurmaya çalışan insanların varlığını hissediyor olabilirsiniz. Ebeveynler, patron, e, sektör, devlet her neyse sizden daha güçlü olduğunu düşündüğünüz kişilerin e, hayatınız üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama belki de kendi gücünüzü fark etmiyorsunuz. Kendi potansiyelinizi henüz keşfetmediniz. Bunlarla alakalı aslında farkındalıklar kazanacaksınız. Ve kariyerinizle alakalı da ciddi anlamda güç kazanacağınız ve destekleneceğiniz süreçler olabilir. Hayatınızda bir takım rutinler yer değiştirmeye başlıyor. Artık geleceğinize dair net adımlar atmaya başlıyorsunuz. Güzel bir yeni ay olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili başaklar. burcunda meydana gelen yerlerle beraber özellikle e, bir takım yeni fikirler, yeni insanlar belki yeni bir ülke, belki e, yurt dışına taşınma fikri, belki seyahate çıkıp bir şeylerden uzaklaşma fikri Belki de bugüne kadar çok fazla içine dahil olmadığınız, etrafında gezindiğiniz ama bir şey bir yandan da merak ettiğiniz planlarınız varsa bunlarla alakalı aslında biraz daha durumların, süreçlerin netleşmeye başlayacağı gündemler var. Birçok Başak Burcu için yeni bir aşk gündeminden de bahsedebiliriz. Özellikle sosyal medya kaynaklı veya uzak mesafe ilişkileri veya farklı kültürel konjonktürlerin bir araya geldiği ilişki modellemeleri de söz konusu olabilir. Güzel bir yeni ay süreci olsun diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçlarım. Şimdi boğa burcunda meydana gelecek olan yeni ile beraber özellikle parasal konularda dikkatli olması gereken burçlardansınız. Hiç öngöremediğiniz bir borç ortaya çıkabilir veya bütçe dengesiyle alakalı bir şeylerin ters veya yanlış gittiğini fark edebilirsiniz. Aynı zamanda içsel anlamda yaşamış olduğunuz krizlerin, zorlukların, mücadelenin sizi ne kadar güçlendirdiğini aslında... E, nelerle baş edebildiğinizi fark ettiğinizde kutlanacak çok şeyin olduğunu görebileceğinizi de ifade ediyor. E, burada aile içerisinde e, ev almak e, veya bir miras konusunu çözümlemek veyahut aileye dair bir gündemde e, aslında konuya daha derin bir perspektiften yaklaşmak gibi konularda gündeme gelebilir gibi gözükmekte. Güzel bir süre çalışsın dilerim. Sevgiler Merhaba sevgili akrep burçları Boğa burcunda meydana gelen yeni ay 7. evimizde etkili. Zaten yeni ay videosunda da akrep burcu yükseliyordu. Eğer başlangıç kısmını dinlemediyseniz mutlaka özellikle siz sevgili yükselen akrepler başlangıç kısmında anlatmış olduğum her şey tamamen sizin haritanızı anlatıyor esasında. Şimdi burada ilişkilerle alakalı yeni bir yön var. Birçok akrep burcu yeni ve güçlü ilişkilere başlayabilir. Aynı zamanda ilişkinin yeniden güçlenmesi... Yeniden bağ kurulması, işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun, ekip ruhunun, takım ruhunun ne kadar kıymetli olduğunun farkına varacağınız bir süreç olabilir. Tabi mevcuttaki bazı ilişkilerin de özellikle partnerin veya ortağın da güçlenmesi veya bu ilişkinin dinamiklerinin değişmesi gibi süreçlerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Güzel bir yeni ay süreci olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili ay burçları. boğa burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Özellikle sağlıkla alakalı bu süreçte bilhassa boğaz bölgesi ve ciğerlerle ilgili bir takım sorunlar yaşanıyorsa mutlaka check up yaptırmanızı tavsiye ederim. Bununla beraber baktığımız zaman iş ortamınız, gündelik rutinleriniz, iş hayatınız, sağlığınız, Beraber çalıştığınız insanlarla alakalı bir takım yenilikler olabilir. Birçok yay burcu yeni bir işe başlayabilir. Hayatında rutin değişimlere gidebilir. Ee, sağlığını biraz daha öne çekebilir. Bunları biraz daha düzenleyebilir. Uzun zamandır kendini yoran yay burçları var. Ee, durup bunları düşünmeye başlayabilir. Ee, ve Bununla beraber aslında parasal gündemlerle ilgili de dönüştürücü bir etki alacaksınız. Belki yeni bir işe gireceksiniz. Daha çok kazanacaksınız. Belki zem alacaksınız. Tarifi alacaksınız veya daha çok takdir edilmeye başlayacaksınız. Güzel bir yeni ay süreci olsun. Dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçlarım. Boğa burcunda meydana gelen yeni ay 5. evinizde etkili olacak. Yeni bir aşk çok güçlü, çok tutkulu bir aşk mı geliyor oğlak burçlarına bilemiyorum. Burada özellikle sürpriz Gebelikler, çocuk haberleri, yeni aşk, yeni heyecan, yeni projeler gibi gündemler var. Ve e, aynı zamanda aslında uzun zamandır güçlendiğiniz, uzun zamandır hayatın zorluklarıyla mücadele ettikten sonra biraz da eğlenmeye hakkım var, biraz da mutlu olmaya hakkım var. Bunlara izin vereceğiniz ama buna izin verirken kendinizi fazla kaptırmamanız gereken e, durumların olduğunun da yarısını veren bir yeni ay gündeminden bahsediyoruz. Güzel bir yeni ay olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları. Evet, Boğa burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın dördüncü e, evinde etkili aile, memleke, toprak, anne, baba, ata, dede, bu gibi gündemler ön planda. Biraz böyle geçmişteki konular gündeme gelebilir, korkularınız gündeme gelebilir. Birçok çok Koğa burcu evlenebilir veya evlilikle alakalı sorumlulukları noktasına bir takım sorgulamalar yapabilir. E, daha çok geçmişe Dönüp düşüneceğiniz, belki de geçmişte yaşadıklarınızın bugünkü sizi nasıl inşa ettiğini fark edeceğiniz bir yeni ay süreci olabilir. Taşınma yer değişimi, ülke değişimi, şehir değişimi veya ebeveynlerle alakalı önemli gündemlerle ilgilenmek gibi süreçlerde tetiklenebilir. Güzel bir yeni ay olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Boğa burcunda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber sürpriz teklifler, haberler, kararlar, imzalar, anlaşmalar gündeme gelebilir. Özellikle geleceğe dair yeni hayalleriniz, yeni projeleriniz için bir takım umutlar yeniden yeşerebilir gibi gözüküyor. Yakın çevrenizden destek alacağınız, arkadaşlarınızın, dostlarınızın sizi destekleyeceği, belki de yeni sosyal çevrelere dahil olacağınız gündemler söz konusu olabilecekken. Kariyer gelirlerinizde veya kariyer ünvanlarınızda artış sağlayabilecek bir takım imkanlar da karşınıza çıkabilir. Güzel bir yeni ay süreci olsun diliyorum sevgiler. Evet arkadaşlar yeni aya da ayı aktarmak istediklerim bunlardı. Umarım yeni ay bizlere huzur, umut, sevgi, barış getirir. Ee, kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.